Sevginin Aynısı kanalımdan herkese merhaba. Sevgili arkadaşlar bugün sizlerle mandalinalı borcam tatlısı tarifimi vermek... Evde sütlü meyveli ve hafif bir tatlı hazırlamak istiyorsanız porsiyonu bol, borcamda hazırladığım bu tatlıyı çok seveceksiniz. Karşınızda mandalinalı borcam tatlısı. Tarifini merak ediyorsanız hemen yapılışına geçelim. Malzeme listesini açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Öncelikle sosumuzu hazırlayalım. Sosu için gerekli olan malzemeler 2 su bardağı mandalina suyu, 1 su bardağı su, 2 yemek kaşığı şeker, 3 yemek kaşığı nişasta, 2 adet mandalina. Mandalina ekşi olursa şeker ölçüsü artırılabilir. Bir tavanın içine önce mandalinayı alıyoruz. Üzerine şeker ekliyoruz. 1 su bardağı su, 2 su bardağı mandalina suyunu ekleyip ocağın altını açıp kaynamaya bırakıyoruz kaynadıktan sonra 3 yemek kaşığı nişastayı suda çözdürüp bu sosumuzun içine ilave ediyoruz tekrar kaynayana kadar pişiriyoruz piştikten sonra bir kenara alıyoruz ve soğumasını bekliyoruz kek için gerekli olan malzemeler 3 yumurta, 1 su bardağı şeker, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı un, yarım su bardağı nişasta, 3 çay kaşığı kabartma tozu, 1 fakir şekerli vanilin. Derin bir karıştırma kabının içine 3 adet yumurtayı kırıyoruz. Üzerine 1 su bardağı şekeri ekliyoruz ve köpük köpük olana kadar çırpıyoruz. Ardından geri kalan malzemeleri ekliyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. Borcamı güzelce yağlıyoruz. Daha sonra bu kek karışımımızı borcamımıza yayıyoruz. 170 derece fırında 25 dakika pişiriyoruz. Muhallebisi için gerekli olan malzemeler 2 su bardağı süt 1 yemek kaşığı nişasta 2 yemek kaşığı un 1 adet yumurta sarısı, 3 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket vanilya, 1 paket krem şanti. Bir tencerenin içerisine önce süt alıyoruz. Ardından nişasta, un, şeker ve yumurta sarısını ekleyip çırpıyoruz. Daha sonra ocağın altını açıyoruz ve kaynayana kadar pişiriyoruz. Ocağın altını kapatıp içine vanilyayı ekliyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. Bir kenara soğuması için bırakıyoruz. Soğuduktan sonra içine krem şantisini katıp güzelce çırpıyoruz. Pişen kekimizin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra 1,5 su bardağı sütü ıslatmak için kullanıyoruz üzerine muhallebisini yayıyoruz. En son muhallebinin üzerine Hazırladığımız mandalina sosunu döküyoruz ve güzelce yayıyoruz. Üzerini hindistan cevizi ile süslüyoruz ve 3-4 saat buzdolabında dinlendirdikten sonra servis yapabiliriz. Buzdolabında dinlenen pastam servise hazır. Yapımı zahmetli gibi görünse de oldukça kolay bir tatlı. Hafif bir tatlı hazırlamak istiyorsanız bu tarifim tam size göre. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, gönderi bildirimlerini açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.